Selamlar arkadaşlar, Filnolt'tan herkese merhaba. <gülüyor> Bugün hazır Cyberpunk'ın çıkmasına yakın böyle bir video çekmek istedim. Oyunun gidiş yönlerinden bahsedeceğim burada, eğer benim kadar heyecanlıysanız ve bekleyemiyorsanız. <gülüyor> şöyle bir bakalım derim bir daha böyle, belki aranızda tam ne seçeceği şey yolu bilmeyenler vardır, bilenler varsa da ufak kaçırdıkları şeyler vardır diye. Tekrar bir edeyim dedim. Arada bir yandan ben de siz de izlediğim için <gülüyor> gözüm oraya gidebilir tekrar. Bu kulağım değil. <gülüyor> onu da söyleyeyim. Kulak kulaklıktan rahat etmek için sünger takmıştım. O onun şey. Ve sakın abi kulağın niye dışarıda gibi şeyler görmeyeyim orada. <gülüyor> Haydi başlayalım o zaman. Video. Direkt oyuna başladığımızda 3 yol seçiyoruz. Street, e Sokakta büyüdüğümüz bir şey, cyberpunk evreninde, sokakta büyüyoruz ve çetelerle aramız çok iyi. Sokaktaki yaşamı biliyoruz, bunun diyaloglarda bir çeşitliliği olacaktı, öyle söylüyorlar. Street Kid'in daha bu <gülüyor> Johnny Silverhand ile arasının iyi olacağını biliyoruz söylenenlere göre. Bunu oynayan insanlar daha çok ben de bu kategoride olacağım. Street Kid kategorisinde. Hem Cyberpunk'ı biliyor hem de şehrin içinde direkt kendimizi bulduğumuz kara borsadır. Herhangi bir soygundur her şeyi biliyor olacağız. Yani nereden ne alacağımızı özellikle kara pazarı çok iyi biliyor olacağız oyun içerisindeki. Şu cybernetikler var ya bir yerlerimize taktığımız. Onları bu, bu yol daha iyi biliyor olacak. Tabi ne kadar... Ben tabi ki de çeteye katılmak istiyorum. Ee, Nomad var. Seçebileceğimiz. Üç, üç yoldan bir tanesi daha. Bu daha çok Mad Max kafasında. böyle Taşra bir yerde. Şehrin dışında ilginç bir şekilde yaşayan bu. Şehir, Cyberpunk'taki evrende şu anda dışarıda nükleer bombaların patladığı. Ve petrol savaşlarından dolayı dışarısı harap halde olmuş biraz. Ee, yani Düş yerlerde olan olayları inceleyeceğiz burada. Daha çok dışarıdaki e, kabilelerin birbirler arasındaki savaşı olacak burada. Burayı seçen oyuncu için daha mekanik anlıyor ama genel olarak şehrin yapısını ve şehrin işleyişiyle alakalı bir fikri yok buradaki karakterin. çoğu oyuncu nomedaş çağrını söylüyor bu e, sebepten ötürü. Çünkü ben de karakterle öğrenirim diye. E, muhtemelen video izleyeceklerden de çok kişi nomed başlayacak tabi gibi geliyor bana daha böyle bir kabaş taşlavaşı böyle ve garip bu ilde yapacak kişiler sevebilir tekrar oyunu yani böyle uzak oyuncular için bir üçüncü yolumuz da bu üçüncü yolumuz Bu da Korpo Korpo ee, tam bir şirket adamı <gülüyor> tam böyle şirketin en üstünde başlıyoruz ee, gördüğümüz kadar trailer'lardı e, Baya bir e, konuşmayı seçecek insanlar bir yolu seçecek daha politikacılık gibi ee, Daha şirketin en tepesindeyken başımıza bir iş geliyor yani Dana kaydırıyorlar ve o yolu toparlamaya çalışıyoruz korpo oynarken diye tahmin ediyorum. Hepsinin seçimleri dediğim gibi ayrı şeyler. Hani e, şu anda ekranda da görüyorsunuz e, hepsinin oynarış farklılıklarını birazcık gösteriyorlar çok değil ama <gülüyor> spoiler olmaması nedeniyle korpo daha çok e, sözü geçen büyük yerlerde. Bununla da şirket sahibi olup ama bu GTA 5'ten bilirsiniz bir yer sahibi olmayı daha böyle mal mülk sahibi olabilen bir şeye benziyor korpo. E, bu şekilde e, zaman, bir de, zaman demişim pardon e, hayat seçimleri. Bu üçünden birini seçmek zorundayız oyun boyunca e, karakteriniz hangi reped yaparsınız, çünkü bu bir direkman seçimlerinizi ekleyecek, ekleyeceklermiş bunlar. Korpo'nun yapabildiğini, circuit yapamıyor, circuit yapabiliyor, nomed yapamıyor gibi e, seçimsel farklılıklar tercih etmişler e, bu sefer oyunda. Aa, <gülüyor> Biraz karışık anlatıyor olabilirim. Genel manada oyun bu şekilde olacak. Siz e, hazır çıkmasın çıkmasına yakınken, Siz neyi seçmek istiyorsunuz? Hangi o size daha yakın? Merak ettim açıkçası yorumlarda belirtirseniz güzel olur. E, bayağı bir insan yorumunu okudum. Kimisi sokak koboyu olacağını falan söylüyor. Siskit açıp ben de siskit açacaklerden bir tanesiyim. Nedeni ben çok Cyberpunk'ı seviyorum. Gerçekten seviyorum cyberpunk evrenini <gülüyor> ve hani. Bu evren olarak demiyorum cyberpunk. Kurgusu açısından çok seviyorum cyberpunk'ı. Ee, ve o yüzden böyle hep, hep sokakta böyle bir hacker samurayımsı bir şey oynayacağım katana ile. Gidip ya da yakın dövüş gidip ee, hackleyen, internete hackleyen böyle bileğinden çıkarıp takıyorlar ya. Öyle birisini oynayacağım. Sokaklarda büyümüş. Ee, şekilde. Umarım good ending'e götürür beni bu şey seçim. Herkes tabi, burada ee, bir seçim bir seçimden daha iyi değil. Hangisi canınız istiyorsa ona göre seçmeniz. şart ancak yeni oyuncuysanız ve Cyberpunk kavramına uzaksanız Nomad'i tercih etmenizi ben şiddetle öneririm. Daha şehir adaptasyon olmak için. Evet. DJ'im bu kadar. Artık yarın oyun geliyor. Bu da zaten kanalın en azından benim yapacağım son Cyberpunk videosu olacak. Çünkü ben de oynuyor olacağım arka planda. Rıdvan'ın bir canlı yayını olacak o gün. Twitch linkini aşağıya bırakırız. Oradan takip edebilirsiniz. izlemek isteyenler e, tam şekilde. <gülüyor> Bu kanalda da e, Cyberpunk'ı çekiyor olacağız. Ben daha çok e, bölüm bölüm değil de Cyberpunk'ı tam eleştirmek istiyorum. Böyle belirli noktalarına ya inceleme olsun. Gerek Rıdvan'la oturur inceleriz. Gerek e, <gülüyor> taşıma giden bir an yakalarsak kanalda bahsedeceğim yerler olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.